Evet, sunucular güncellendi. Önceki videolardan gördüğünüz üzere Brawl Talk gelmeden önce sunucular güncelleniyordu. Ve bugün sunucular güncellendi, böylelikle Brawl Talk'ın bu hafta sonu olacağı kesinleşti. Ancak bu sefer Brawl Talk cumartesi değil de pazar günü olacak gibi. 12 Aralık Brawl Stars yıl dönümü olduğu için Brawl Talk'ta küçük bir kutlama da yapılır. Hediyeleri de 12'sinden 25'ine kadar vereceklerdir. Ancak pazar değil de cumartesi günü de olabilir. Belki de bu video yüklendiğinde ön gösterim başlamış bile olabilir. Sızdırılan yeni kostümler yeni ay yılına özel gelebileceği için bu güncellemede geleceğini sanmıyorum. Bu güncellemede bir tane yeni karakter, eğer 10. sezonda bu Brawl talk'ta olursa iki yeni karakter, Robotlara Rimadıl, karakter menüsü düzenlemesi, belki yeni oyun modu, 3-5 yeni yılbaşı kostümü, hediye talanı geri döner falan,